konuşmamız lazım. Şimdi yaz ayları da geldi. E, aileyi de aslında ayakta tutan e, şeyler de e, ortak yapılan, e, işte çıkılan tatiller, e, gidilen sinema, yenilen yemekler, işte aile ortamının daha güzel olması için sağlanan şeyler aileyi belki de bir arada tutuyor. Şimdi yaz ayları da yaklaştı. Özellikle yaz tatili e, lini, aileler nasıl değerlendirmeliler, buradaki planlama nasıl olmalı, tatile nereye gidecekleri konusunda kimin sözü geçmeli, kadınların ve erkeklerin ve birazcık da bu tatil konusuna girelim istiyorum. Evet, tatil konusu çok önemli. Yani çocukların da sözü geçmeli. E, hanımlarımızın da e, beylerimizin de burada önemli olan aile bir e, önce karı koca toplantı yapacaklar. Baya baya. Hanım bayağı. hadi gel toplanalım Hadi işte. gel bir toplanalım. E şirketler toplantı yapıyor. <gülüyor> Televizyonlar toplantı yapıyor. E, biz toplantı yapıyoruz. Onlar niye yapmasın? Şirket çok önemli bir kurum. Yani, aile. Aile şirketi çok önemli bir e, kurum. Bakın orada şirket dedim aslında. Çünkü onun da masrafları var, giderleri Tabii var. 5 yıllık, 10 yıllık tamam maneviyatı var. O ayrı. Küçük bir benzetme de inşallah mahsuru yoktur. Şimdi burada yani e, Cumhurbaşkanı e, genellikle ülkemizde Evin reisi yani kısaca erkektir. Ama erkeğin olmadığı her durumda eş başkan gibi kadınlarımız hemen devreye girebilir. Avrupa'da bazen evin reisi kadında olabiliyor. Hmm. O ayrı. Hani ülkemize çok önermiyorum. Büyük sıkıntılar <gülüyor> Hocam bir hamile. laf vardır ya erkeklerin genellikle espri mahiyetinde <gülüyor> kullandıkları. Diyor ki evde son sözü ben söylerim bir beyefendi. <gülüyor> Nasıl oluyor abi ne diyorsun diyorlar. Olur Hayret hanım ediyor. diyorum. diye. Evet Peki, <gülüyor> Peki karıcığım, Olur hanım. Şimdi işte e, erkekler muhtemel götürebilecekleri yerleri önce düşünüp... ...sonra karısıyla bunu seçmelerini yapıp... ...daha sonra çocukların katılımıyla gidilebilecek yerler bütçemize göre planlanabilir. Yani bugün iyi bir planlamayla belki 5 kilometre civarında belki 100 kilometre belki 5000 kilometre civarında herkese göre dinlenilecek huzurla e, terapi gibi e, tatil ortamlarımız var. Hmm. Hele Türkiye düşünsenize dünya tatili bize geliyor ama biz etrafımızı bilmiyoruz. Bir de Sadece plaj gibi bakmamak lazım. Tabii ki. Kültür turizmi var, değişik bölgelerin turizmi var, köyler var, doğal ortamlar var. Gidebileceğimiz pek çok nokta var. Ama sadece bencillik yapıp erkek istediği yere götürürse büyük bir sıkıntı çıkar. Hem parası boşa gider hem tatili zora girer. İkincisi de bu sorunları tatile gitmeden önce... Gerek e, şu şekilde tatile gitmeden önce e, uzmanlara gelerek bu sorunları çözsünler ki valizin içine sorunlar girmesin. Hmm. Gerçekten e, çok keyif aldım sohbetinizden. E, yine bekliyoruz, ağırlamak istiyoruz. Aslında belki de burada konuştuklarımız e, pek çok ailenin sorunları arasında yer alıyor. E, ve ve bir temzide olsa ekran başında izleyen, izleyicilerimize eğer bir yol gösterebiliyorsak yardımcı olabiliyorsak programımız aracılığıyla uzmanlarımızın sayesinde bu bizim için büyük bir mutluluk. Hocamın yanına doğru geçeceğim. Çünkü çünkü İstanbul stüdyolarındayız bugün ve programımızın açılışında da söylemiştim zaman zaman buradan yapıyoruz yayınımızı ama esasen Ankara'dayız. Doktor Özgür Koldaş'la birlikte hafta içi her sabah sizlerin karşısında oluyoruz. Buradan artık şöyle bir Ankara'ya doğru gidelim hocam. Sözü gidelim. Ankara stüdyosuna bırakıyoruz.